Herkese selamlar. Çok yoğun bir ayın içinden çıktık. Son bir aylık göçmenlik hukukundaki gelişmelerle karşınızdayız. İlk bölümde öncelikle göçmenlik bürosuyla ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Ciddi yenilikler ve gelişmeler var. Onları anlatmak istiyorum. Daha sonra videonun ikinci bölümü yayınlanacak. İkinci bölümünde de konsolosluklardaki gelişmeler, vizelerle ilgili gelişmeler tap of state ile ilgili gelişmeler, yeşil kart çekilişi ve divlatre başvuruları ile ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle olarak Göçmenlik Bürosu devam eden pandemi nedeniyle Göçmenlik Bürosu'nun taleplerine, isteklerine cevap verme sürelerini arttırdı. Bilindiği gibi göçmenlik bürosu bunu daha önce de yapmıştı. Bu tarihi uzattı ve göçmenlik bürosunun göndermiş olduğu sorgulamalara, vermiş olduğu red kararlarına cevap vermek isteyenler, itiraz etmek isteyenler, 60 günlük ek süreye sahipler, bu süre 15 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı. Dolayısıyla 15 Ocak 2022 tarihine kadar yapmış olduğu bir başvuruya ek belge talebinde bulunulan kişilerin bu sorgulamaya cevap vermek için, belge üzerinde yazan tarihin üzerine 60 gün daha vakitleri olacak. Böylece Covid nedeniyle kaynaklanan gecikmelerin bir şekilde telafi edilebilmesi amaçlanmış oluyor. Hazır Göçmenlik Bürosu'ndaki gecikmelerden bahsederken biraz da Göçmenlik bürosundaki gecikmelerin boyutu ne ve bu neden kaynaklanıyor biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Bilindiği gibi binlerce iş yeri, yüzbinlerce insan, hatta belki sayıları milyonlarla ifade edilebilir. Bu insanlar göçmenlik bürosunun bir an önce dosyalara bakmasını, dosyaları sonuçlandırmasını bekliyor ki hayatlarına devam etsinler, statülerini devam ettirebilsinler. Peki son zamanlardaki gecikmelerden bahsederken ne demek istiyoruz? Örnek vermek gerekirse 2014 yılında bir dosyanın ortalama bir dosyanın işlem görme süresi 5 ayken bu 2020 yılında 9 aya çıkmış. Hele pandemiden sonra dosyalara bakılma süresinin daha da artmasıyla normal bir dosyaya bakma süresi aşağı yukarı 1 yıla çıkmış durumda. Dosyalardaki gecikmelere bakarken sadece pandemiyi baz almamak lazım. 2017 ile 2019 arasındaki rakamlara baktığınızda 2017'den 2019'a gelene kadar bir dosyanın işlem süresinin genellikle %37 civarında uzadığını görüyoruz. Dolayısıyla pandemiden önce de dosyalara bakma süreleri zaten uzuyordu. Daha da enteresan olan 2017'den 2019'a kadar davalara bakma süresinin uzaması aynı zamanda... Çok az sayıda dosyanın faal edildiği bir zamana denk geliyor. Yani çok az sayıda dosya gönderiliyor göçmenlik bürosuna. Ama göçmenlik bürosunun dosyalara bakma süresi %37 oranında uzuyor. Yine örnek vermek gerekirse Amerika için de statü değiştirmeyi sağlayan 539 formu eskiden 3 ay civarında sürerken şu anda 10-12 ay civarında sürüyor. Aile üyeleri üzerinden yapılan green card başvurularında 485 formunun işleme alınması eskiden 8 ay civarında sürerken şu anda 14 ay civarında sürüyor. Vatandaşlık başvuruları eskiden 8 ay civarında sürerken şu anda 12 ay civarında sürüyor. Peki bütün bu gecikmelere neler sebep oluyor? Bu gecikme sebeplerinin arasında dosyalara efektif bir şekilde bakılmaması, aynı zamanda yeterince eleman olmaması göçmenlik bürosu ofislerinde, Covid nedeniyle yapılan politika değişiklikleri ve dolayısıyla dosyaların daha uzun sürmesi. Dosyaların hızlı proses edilmesini, hızlı ilerlemesini engelleyecek olan bazı yeni protokoller getirilmiş olması. Mesela bunların arasında Amerika içinde statü değişikliği başvurularına parmak izi gerekliliği getirilmiş olması başlı başına bir gecikme sebebi olarak değerlendirilebilir. Peki göçmenlik bürosu bu dosyaları hızlandırmak için bir şey yapıyor mu? Özellikle Mayorkas'ın gelmesiyle ve Jadon'un gelmesiyle göçmenlik bürosunun başına belki de bu konuda yapılabilecek şeylerin en maksimum şekilde yapılmaya çalışıldığı söylenebilir. Henüz gözle görülür bir şey yok ama bu konuda çalıştıklarına eminiz, en azından bir önceki yönetime göre çok daha fazla iyi niyetli olduklarını söyleyebiliriz. Peki bu gecikmeler karşısında sizler ne yapabilirsiniz? Birincisi, bazı başvurular, özellikle yenileme başvuruları, mesela H1'dasınız yenilemeniz gerekiyor, E2'desiniz yenilemeniz gerekiyor. Mesela çalışma izniniz var, bunun yenilenmesi gerekiyor. Bunları mümkün olduğu kadar erken tarihlerde göçmenlik bürosuna göndermek ilk yapılması gereken şey. Birçok kategoride yenileme başvurusu 180 gün önceden göçmenlik bürosuna gönderilebiliyor. Lütfen çok fazla beklemeden statünüzün bitmesine, çalışma kartınızın bitmesine çok az kala değil de ta en başlardan en az 180 gün kala bu yenileme başvurularını göndermeye çalışın. Bazı dosyalarda özellikle ciddi manada üzerinden süre geçmiş, benzer dosyalara bakılırken kendi dosyasına bakılmadığını düşünen kişiler varsa milletvekillerinizle, senatörlerinizle irtibata geçebilirsiniz. Her milletvekili ve senatör of, ofisinin göçmenlik bürosu işleriyle ilgilenen bir liyazon denilen kişisi var, görevli kişisi var. Bu kişinin işi sizden gelen talepleri değerlendirip, göçmenlik bürosuna, çalışma bakanlığına, e, dışişleri bakanlığına bu soruları sorup dosyayla ilgili bir gecikme varsa size geri dönebilmek. Çoğunlukla bu follow up dediğimiz bu takiplerin çoğunlukla neticesi, kusura bakmayın şu anda çok doluyuz, elimizden geleni yapıyoruz gibi bir dönüş olsa da, eğer bir yerlerde takılmış tozlu raflarda kalmış dosyalarınız varsa en azından bunların harekete geçirilmesi için iyi bir opsiyon olabilir. Göçmenlik bürosunun işlemleri hızlandırma ile ilgili başka bir eforu standart çalışma saatlerinin dışına mülakat koymaya başlaması oldu. Bunu son zamanlarda biz de yaşıyoruz. Mesela sabahları, hafta içi sabahları çok erken saatlere veyahutta hafta sonu, cumartesi günlerine mülakat verdiği oluyor göçmenlik bürosunun. Dolayısıyla size böyle bir mülakat gelirse şaşırmayın. Mesela bir cumartesi gününe veya hafta içi erken bir saate bu göçmenlik bürosunun dosyaları biraz daha hızlandırmaya çalışmasının bir neticesi. Başka bir gelişme sosyal güvenlik numaralarıyla alakalı. Bilindiği gibi sosyal güvenlik numarası alabilmek için normalde bir sosyal güvenlik ofisinin ziyaret edilmesi gerekiyor. Fakat göçmenlik bürosu yeni güncellediği bazı formlarda formun içinde başvuru yaparken göçmenlik bürosundan bir talepte bulunurken mesela çalışma izni 765 veya green card başvurusu 485 bu formların içine ayrı bir bölüm ekleyerek ...sosyal güvenlik numarası talep etme veyahut eskiyen sosyal güvenlik numarasının yenilenmesi, kaybedilen sosyal güvenlik numarasının tekrar verilmesi gibi taleplerin bu formların içinde kabul edilmesini sağladı. Burada amaç sosyal güvenlik ofislerindeki yoğunluğu azaltabilmek ve aynı zamanda sosyal güvenlik ofisinden doğru kaynaklanan, COVID nedeniyle kaynaklanan gecikmelerin önüne geçerek mümkün olduğu kadar çabuk kişilere... ...sosyal güvenlik numaralarını ulaştırmayı temin edebilmek. 765 ve 485 formlarının yeni versiyonlarında göçmenlik bürosuna başvuru yaparken... ...aynı zamanda sosyal güvenlik numarası da talep edilebiliyor. Göçmenlik bürosunun gecikmelerden kaynaklı olarak yaptığı başka bir düzenlemede... ...Conditional Permanent Resident dediğimiz şartlı green card sahibi olan kişilerin... ...yapmış oldukları şartların kaldırılma başvurusu ki bu iki, iki durumda oluyor. Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi birisiyle evlenip 2 yıllık Green Card alan veya da EB5 programı üzerinden yatırımla 2 yıllık geçici Green Card alıp bunun daha sonra bu şartların kaldırılması için başvuran kişilerin eskiden bu başvuru yaptıktan sonra ellerine geçen dokümanda sadece 18 ay geçerli olduğu ibaresi vardı. Yani 2 yıllık Green Card'dan 10 yıllık Green Card'a başvuru yaptığınızda elinize gelen receipt notiste bu resim notisi siz 18 ay daha kullanabilirsiniz kartınız gelene kadar diye bir ibare vardı. Göçmenlik bürosu bunu 24 aya çıkarttı. Bu da göçmenlik bürosunun zaten bu dosyalarda ciddi bir gecikme olduğunu kabul etmesinin bir emaresi olarak görünebilir. Göçmenlik bürosuyla ilgili çok önemli bir gelişme de 1 Ekim tarihinden itibaren Amerika içinde green card başvurusu yapan kişilerin, yani 485 başvurusu yapan kişilerin sağlık raporlarını alırken aynı zamanda, aşı mecburiyeti getirilmesi oldu bu çok yanlış anlaşılabiliyor burada amaç Divi başvurusu yapan kişilerin aşı olması gerekiyor demek değil Amaç Green Card başvurusu yapan kişilerin yani evlilik üzerinden olabilir, aile üzerinden olabilir, iş yeri üzerinden olabilir, ilticası kabul edilen bir kişinin Green Card başvurusu olabilir. Kısaca Amerika içinde 485 faal eden kişilerin, 485 gönderen kişilerin 1 Ekim tarihinden itibaren mutlaka Covid aşısı olmuş olmaları gerekiyor. Peki bu nasıl ispat ediliyor? Bunu göçmenlik bürosuna siz ekstra bir başvuru yaparak veya da ekstra bir bildirimde bulunarak, aşı kartınızın bir kopyasını göndererek falan yapmıyorsunuz. Ee, bilindiği gibi 485 başvurusu yapacak kişilerin mutlaka bir doktor raporu alması gerekiyor. İşte siz bu doktor raporunu alırken doktorunuza aşı olduğunuza dair ispatı sunuyorsunuz. Doktorunuz da bunu sizin sağlık raporunuza ekliyor. Bu bu şekilde oluyor. Dolayısıyla 1 Ekim sonrasında yapılan bütün Green Card başvurularında bunun gerçekleşmesi gerekiyor konsolosluklara bakan boyutunu bir sonraki güncellemede videoda konsolosluklara anlatırken izah edeceğim göçmenlik bürosuyla ilgili yapmak istediğim son güncelleme EB5 yatırımcı vizesi konusuyla ilgili bilindiği gibi EB5 veya EB5 yatırım yaparak green card alma hakkı sağlıyor bununla alakalı iki tane video çekmiştim onlar kanalda var onların da notlar kısmına bu güncellemeleri yazacağım çünkü oradaki bilgiler her ne kadar doğru olsa da şimdi anlatacağım iki konu o bilgileri güncellemiş oluyor. Dolayısıyla bu notları oraya da ekleyeceğim. Peki güncelleme ne? Birinci güncelleme 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle EB-5'ın Regional Center yatırımları yani Bölgesel Ticari Merkez Programı artık yapılamıyor. Çünkü 30 Haziran 2021'de devlet Regional Center kısmını, kanunun Regional Center kısmını yenilemedi. Bu şu demek. Bölgesel ticari merkez üzerinden yatırım yapamıyorsunuz ama hala kişisel yatırım yaparak EB5 başvurusu yapabilirsiniz. Dolayısıyla kişisel yatırımla EB5 mümkün. Fakat Kongre yenileyene kadar Regional Center üzerinden herhangi bir yatırım şu anda yapılamıyor. Bölgesel ticari merkezleri para kabul edemiyor. Bu birinci güncelleme. Peki ikinci güncelleme ne? İkinci güncelleme de şu. Bilindiği gibi eskiden Trump'tan önce şahsi EB5 yatırımları, şahsi yatırımla yapılan EB5 yatırımları 1 milyon dolarla yapılabiliyordu. Trump geldi, bu kanunu değiştirdi, e artık 1 milyon dolar değil, 1.8 milyon dolar yatırmanız gerekiyor ki green card alabilirsiniz, dedi. İşte şimdi bu mahkeme kararı, Trump'ın getirmiş olduğu bu düzenlemeyi tekrar ortadan kaldırdı ve eski düzenlemeye geri döndü. Bu da demek oluyor ki, kişisel yatırım üzerinden şu anda EB-5 yapmak isteyenler, 1 milyon dolar yatırım yaparak EB-5 başvurusu yapabilirler. Ne zamana kadar? Bu mahkeme sonuçlanana kadar. Bu mahkeme sonuçlanınca olumsuz sonuçlanırsa tekrar 1.8'e çıkabilir. Olumlu sonuçlanırsa 1 milyonda kalabilir. Biraz muallakta bir durum. Efendim göçmenlik hukukunun göçmenlik bürosuna bakan yani Amerika içinde olan dosyalarla ilgili güncellemesini böylece bitirmiş bulunuyorum. Bir sonraki videoda konsolosluklar, green card başvuruları, DV lottery, dışişleri bakanlığı bunlarla ilgili size güncel bilgileri vermeye konsolosluklardaki son durumları paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.